Savru ruhullah cinleri çıkarır. Hakın şahlığı bize geldiği demek. Bir ruhullah cinleri çıkarır. Hakın şahlığı bize geldi demek. Cinleri Hakın ruhu ile kovar. Hakın şahlığı size geldiği demek. Cinleri Hakın ruhu ile kovar. Hakın şahlığı size geldiği demek. Cinleri hakın ruhu ile kovar, hakın şahı size geldiği demek. Cinleri hakın ruhu ile kovar, hakın şahı size geldiği demek. Hırsız bir adamın evine girer Evi soymadan o adamı balar Hırsız bir adamın evine girer Evi soymadan o adamı balar O zaman evi talan edebilir Hakkın şahlığı size geldiği demek O zaman evi talan edebilir Hakkın şahlığı size geldiği demek o zaman evi talan edebilir Hakın şahlı size geldiği demek O zaman evi talan edebilir Hakın şahlı size geldi demek İsa ruhullah'tan yana olmayan, ona karşıdır demek ona düşman İsa ruhullah'tan yana olmayan, ona karşıdır demek ona düşman Ondan yanalardır ona inanan, halkın şahlığı size geldiği demek Ondan yanalardır ona inanan, halkın şahı size geldi demek Ondan yanalardır ona inanan Hakkın şahı size geldi demek Ondan yanalardır ona inanan Hakın şahı size geldi demek Kervanım İsa'dır bizi kurtaran İsa ile birlikte toplamayan Kervanım İsa'dır bizi kurtaran İsa ile birlikte toplamayan Eliyor demektir hep darmaduman hakın şahı size geldi demek Eliyor demektir hep darmaduman hakın şahı size geldi demek Eliyor demektir, hep darma duman, hakın şahlısı size geliydi demek. Eliyor demektir, hep darma duman, hakın şahlısı size geliydi demek.